Profesyonel olmayan askerleri, teröristler keklik gibi şehit ediyorlar, ağlıyorlar. Ben de profesyonel ordu gibi profesyonel aileler kuruyorum. Bu profesyonel ailelerin özelliği şu, işten samimi, örf halde inançlarımızı ve evrensel değerlerimizi içselleştirmiş oluyorlar. Yani kocasına kızacaksa bilinçli kızıyor. Kabulleniyorlar. Tabii kocasına Kırılacaksa birleştir ve bunun çözümü çok kısa sürüyor. Diyelim ki başka bir ailede bir hır üç 3-4 ay, ay sürüyorsa ya da boşanmayla sonuçlanıyorsa benim eğittiğim veya yardımcı olduğum kişiler, özellikle bu kitabı okuyanlar, iletişim teknikleriyle hareket ediyorlar. Mesela kocasına sen yaptın, sen ettin yerine şöyle konuşuyor. Bakın böyle bir durum var, ben yani çok üzülüyorum sen düşünüyor. Karımı üzdüm diyor. Halbuki kadın şöyle desek, sen beni üzdün, hep üzdün, hiç ilgilenmedin, hiç bana yardım etmesin, etmedin dese ne olur? Kendisini yetersiz, değersiz ve karısını da sıfırcı profesör gibi görür.